Oldukça basit şekilde oluşturduğumuz bankacılık örneğimize geri dönelim ve paranın ne olduğunu, nasıl yaratıldığını daha iyi anlamaya çalışalım. Örneğimizde hatırlarsak bir adada yaşıyorduk. Adamızdaki çiftçiler hasattan sonra elmalarının tamamını satıyorlardı. Adamızın temel gelir kaynağı buydu. Şimdi diyelim ki çiftçiler bu satışlardan her yıl 1000 birim altın elde ediyorlar. Çiftçiler, ellerindeki altınları genelde yataklarının altında saklamayı veya küpün içine koyup bahçeye gömmeyi tercih ediyorlar. Çiftçilere, paralarını sağda solda saklamalarının mantıklı olmadığını, sulama kanalları yapmak, fabrika kurmak gibi çok iyi fikirlere sahip girişimciler olduğunu söylüyorum. Bu girişimcilerin iyi projeleri var ancak projelerini hayata geçirebilecek paraları yok diyorum. Eğer çiftçilerdeki fazla paranın bu girişimcilere ulaşmasını sağlayabilirsem ve bu projeler gerçekleşirse, gerçekten toplumun tümü için faydalı bir iş yapmış olacağız. Yeni bir zenginlik kaynağı yaratacağız. Yani toplam pasta büyüyecek. Birikim sahibi kişilerle paraya ihtiyacı olan kişileri eşleştirebilmek için bu bankayı kuruyorum. Diyelim ki benim şahsi birikimlerim 100 altın, bunu 100 altın lira gibi düşünebilirsiniz. Bazı kişiler çarpan etkisinin sadece kağıt paralar için geçerli olduğunu düşünüyor. Altın kullanıldığında da çarpan etkisi olduğunu gösterebilmek için bu örnekte altın kullanıyorum. Sahip olduğum 100 birim altını kullanarak kale gibi sağlam görünen bu binayı yapıyorum. Varlığım olan bu binanın değeri 100 altın. Yani bunu da gayrimenkul olarak yazıyorum Binayı bilançonun sol tarafına yani aktifime yazıyorum Bilançonun sağ tarafında ne vardı? Bilançonun sağında da tabii ki pasiflerimizi yazıyorduk Evet, banka binamız hazır Çiftçilere gidip paralarını evde veya bahçelerinde saklamanın güvenli olmadığını Paralarını benim kale gibi sağlam ve güvenli binamda saklamaya karar verirlerse onlara ayrıca Faiz ödeyeceğimi söylüyorum Çiftçiler bu fikri çok beğeniyorlar. Hepsi gelip paralarının tamamını benim bankama yatırıyorlar Şimdi bankamda 1000 birim altın oldu Mevduatı niçin pasif tarafa yazdığımı düşünebilirsiniz. Çünkü Bu mevduat benim bankamın yükümlülüğüdür Eğer çiftçiler paralarını geri almak isterlerse mevduatlarını onlara geri ödemekle yükümlüyüm Bankama yatırılan bu parayı çalıştırmalıyım. Artık bu altınları, paraya ihtiyacı olan girişimcilere kredi olarak kullandırabilirim. Ancak bana yatırılan mevduatın tamamını kredi olarak kullandıramam. Ki para yatıran çiftçilere, istedikleri herhangi bir gün gelip yatırdıkları parayı geri alabileceklerini söylemiştim. Bana yatırılan altınların bir kısmını kenara ayırmalıyım. Diyelim ki çiftçilerin yatırdığı altınların %10'unu rezerv olarak ayırıyorum. Rezervleri kırmızı ile yazalım, biraz sonra bunlara daha detaylı bakacağız Evet, yüzde 10 rezerv ayırdık, yani 100 altın Geriye 900 birim altın kaldı Bu 900 altını kredi olarak girişimcilere kullandırabilirim şimdi, bunu da yeşille yazalım Verdiğim 900 altın kredi, benim bankamın varlığı Kredi alacaklarımı bilançomun aktifine yazıyor. Şimdi bilançomun aktifindeki 900 birim altın gitti. Hatırlayın 1000 birim altın yatmıştı, 100'ü rezerv olarak ayırmıştı. Kalan 900'ü de kredi olarak verdik. Gelen kredi taleplerine ilişkin olarak her birisinin projelerini inceledik, değerlendirdik. Diyelim ki sulama sistemlerine ilişkin olan projeyi kredilendirdik. Bu, 900 birim altınla sulama kanalları yapacaklar. Böylece seneye daha çok mahsul elde edeceğiz. Kendi elma alanlarından daha fazla sayıda elma elde edecekler. Ayrıca diğer çiftçilere de su satacaklar. Elde ettikleri karla da onlara verdiğimiz krediyi ve faizini geri ödeyecekler. 900 birim altını bizden kredi olarak aldılar ve bu parayı kanal kazmak için çalışan işçilere maaş olarak ödediler. Yani 900 birim altın işçilere gitmiş oldu İşçiler de çiftçiler gibidir Altınlarını yatağın altına saklamak yerine paralarını bizim bankaya yatırıp faiz kazanmak istiyorlar Örneğimiz basit olsun, diyelim ki bu kasabadaki tek banka benim İşçiler de paralarını benim bankama yatırıyorlar İşçiler bankamıza 9 birim altın yatırıyorlar Dilerseniz bunu da çizelim Dikkat edin bilançomuz giderek büyüyor Bunlar çiftçilerin mevduatları, bankamıza ilk yatan para buydu hatırlarsanız Daha sonra işçiler de 900 birim mevduat yatırdı. Bu gerçekten harika Yeni yatırılan 900 birim de boş boş durmasın değil mi? Bunu da kredi olarak kullandıralım Yeni yatırılan 900 birim altın, vadesiz mevduat hesabında Yani işçiler herhangi bir gün gelerek paralarını geri alabilirler Dolayısıyla bu mevduatın da bir kısmını rezerv olarak ayırmalıyım Geçmiş dönem bilgilerini inceleyip analiz ediyorum. Mevduatın %10'unu Rezerv olarak kenara ayırıyorum Yani benim rezerv oranım yine %10 Şimdi yeni rezerv olarak 96'ını ne yapacağım? Ayıracağım Geri kalan 811 birimi de kredi olarak kullandıracağım Kredi olarak kullandırdığım para bankama faiz kazandırıyor ancak Şimdilik faiz geliri konusuna hiç girmeyeceğim. Bu örnekte sadece para arzı konusuna odaklanmak istiyorum Bu parayı da kesme biçme araçları fabrikası kuracak yeni bir girişimciye kredi olarak kullandırıyorum Bu fabrikanın ürünleri elmaları daha hızlı toplayabilmemizi sağlayacak Dilerseniz bunu da yazalım. Fabrika kuracak Ve tekrar Girişimci kredi olarak bizden aldığı 811 birim altını yeni fabrikasının inşaatını yapan müteahhitleri ödüyor. Evet, müteahhitler. Şimdi bu 811 birim altın artık müteahhitlerin cebinde. Müteahhitler de evde para saklamanın güvenli olmadığını düşünüyorlar. Paralarını hemen getirip benim bankama yatırıyorlar. Dikkat ederseniz bu döngüyü aynı şekilde devam ettirebiliriz. Ancak sonsuza kadar devam ettiremeyeceğiz çünkü her seferinde tutar biraz daha azalıyor. Örneğimizde yeni mevduat alma, rezerv ayırma ve kredi verme döngüsünü burada durduralım ki basit olsun. Müteahhitler 811'i mevduat yatırdılar. Artık yeni kredi vermedik, bu 811'in tamamını da rezerv olarak ayırdık. Aslında bu tutarın %10'unu yani 81 birimi rezerv olarak yatırdıktan sonra geri kalanı kredi olarak verebilirdim ama vermedim Bilançomuz artık bu şekilde görünüyor Bunlar aktiflerimiz, bunlar da pasiflerimiz Bilançonun aktif toplamı, pasif toplamı artı, öz kaynaklara eşittir Bunlar öz kaynaklar Bunlar da yükümlülüklerimiz Unutmayalım, banka bilançosu açısından mevduatlar yükümlülüklerdir. Evet, bunlar da aktiflerim. Dikkat ederseniz, aktiflerimin bir kısmı nakit. Bu 810, bu 90 ve bu 100 nakit. Bunlar altın olarak bankamızın kasasında duruyor. Bu, bu ve bu da girişimcilere kullandırdığımız krediler. Şimdi size bir sorun var. Peki, sistemde ne kadar para var? Sistemdeki para miktarı, parayı nasıl tanımladığınıza bağlı olarak değişir. M0'ı tanımlamakla başlayalım. Sistemde ne kadar altın var? Gidip sayabiliriz, hatırlayın Altınlar Bankamı kasasında duruyor. Burada 100 altın var, burada 90 altın, burada 811 birim altın var. 810 artı 90 artı 100 toplam 1000 altın var. Bu son derece akla yatkın, çünkü örneğimize başlarken ilk başta da 1000 altın vardı Bunu yani M0'ı para arzının en dar tanımı olarak düşünebiliriz Şimdi başka bir tanıma geçelim M1 Kişiler vadesiz hesaplarında ne kadar paraları olduğunu düşünüyorlar Çiftçiler, bankamızdaki vadesiz hesaplarında bin birim altın olduğunu düşünüyor Sulama kanalını yapan işçiler 900 fabrikayı yapan müteahhitlerde 811im altınları olduğunu düşünüyor. Bunları toplarsak 1000 artı 900 artı 810 toplam 2711im vadesiz mevduat var. Yani bu kişileri toplayıp bankada ne kadar vadesiz mevduatınız var diye sorarsak alacağımız cevap 2711’im altın olacaktır. Çarpan etkisi dediğimiz bu, bu, kısmi rezerv sistemlerinde oluşan bir durumdur. İşte insanların para yatırmaktan kasıtları bunlardır aslında. 1000 birim altın var, ancak kişiler toplamda birim vadesiz altın mevduatına sahip olduklarını düşünüyorlar. Bir sonraki videoda böyle düşünmekte haklılar mı sorusu üzerinde düşüneceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.